Kıymetli dostlar, kıymetli danışanlar, kıymetli danışan danışmanlar, psikologlar, pedagoglar, yaşam koçları, psikoterapistler ve tüm uzmanlar MyLife Psikolojik Danışmanlık ve Koçluk Merkezi işte böyle bir mekanda arz devam endam ediyor. Korona yeni normal sürecinde inşallah tam gaz sosyal mesafe, maske ve dezenfektan kuralları içinde Mayla Psikolojik Danışmanlık ve Koçluk Merkezi bu efsane manzara